Nokta ve doğruyu öğrendik, şimdi düzlemlere bir göz atalım. Düzlemi üç boyutta var olan ve her yöne uzayan düz bir yüzey olarak düşünebilirsiniz. Örneğin elimde bunun gibi düz bir yüzey var, bükülmüyor ve her yöne doğru uzuyor. Peki bir düzlemi nasıl belirteceğiz? Biraz düşünelim. Bir düzlemi mesela bir nokta aracılığıyla belirtebilir miyiz? Buraya A noktası diyelim. Ve sadece bu nokta düzlem belirtmeye yeter mi? Bu noktadan geçen sonsuz sayıda düzlem vardır. Mesela, bir tanesi böyle. A noktası düzlemin üzerinde bulunuyor. Bir diğeri de bu şekilde. A noktası yine üzerinde. A'nın etrafında dönüp durabilirim. O halde tek başına bir nokta bir düzlemi tanımlamak için yeterli değil. Hadi şimdi iki nokta diyelim. Şuraya B noktasını ekleyeyim. Nasıl çizdiğime dikkat edin, A ve B noktaları bir doğru oluşturuyor. Mesela bu doğruyu. Ama bu doğru az önce çizdiğimiz iki düzlemde de bulunuyor. Benzer başka düzlemler de çizebilirim. Örneğin bu üçüncü düzlem. A ve B noktaları bu düzlemin üzerinde de bulunuyor. Yaptığımız şey bu iki noktanın etrafında dönüp durmak. Anlaşılan o zaman, iki noktada bir düzlemi tanımlamak için yeterli değil. Peki, üçüncü noktayı ekleyelim. Tabii dikkatli olalım, üçüncü noktayı yine bu doğru üzerine koyabilirim. Mesela C noktası. C noktası hem bu doğrunun hem de düzlemlerin üzerinde bulunuyor. Bu halde rastgele konulan üçüncü bir noktada özel bir düzlemi tanımlamaya yetmiyor. Peki, üç noktanın hepsinin aynı doğru üzerinde olmaması şartını koşarsak. Elbette iki nokta arası her zaman bir doğru oluşturacak. Peki ya üçüncü nokta doğrusal değilse? O halde C noktası yerine başka bir nokta koyalım. D noktası. D noktasının bu doğru üzerinde olmayıp bu düzlemlerden birinden fazlasında olma ihtimali var mı? Hayır, yok. Diyelim ki D noktası burada. Demek ki bu düzlemde bulunuyor. Yani D, A ve B noktalarının hepsinin bulunduğu sadece bir düzlem var. Demek ki düzlem doğrusal olmayan üç noktayla tanımlanır. D, A ve B aynı doğru üzerinde değil. A ve B aynı doğru üzerinde olabilir. D ve A da aynı doğru üzerinde olabilir. D ve B de aynı doğru üzerinde olabilir. Ama D, A ve B'nin hepsi aynı doğru üzerinde olamaz. Bir başka deyişle eş doğrusal olamazlar. Bir örnek verelim. Buradaki bu şekilde bir düzlemimiz var. S denilmiş. Ama başka isimler de verebiliriz tabi. Düzlemi tanımlamak için 3 adet eş doğrusal olmayan nokta bulmamız gerekiyor. O halde AJB düzlemi diyebiliriz. GBW ya da W düzlemi de diyebiliriz. W, J A de diyebiliriz. Ama bu düzlemi ABW düzlemi olarak tanımlayamayız çünkü bu üç nokta da aynı doğru üzerinde ve bu doğru sonsuz sayıda düzlemin üzerinde bulunuyor. Yani tek bir düzlemi belirtmiyor.